Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda artık internette önünü tutamayacağımız kadar efsane olmuş. Bu görmüş olduğunuz cila işte pasta cila ne derseniz adına bilmiyorum ile ekranda şu anda daha detaylı görebildiğiniz şu benim iPhone 11'im şurasındaki çatla şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama bunu ayrıca çektim ben sizler için arkadaşlar. Bir de şurada benim artık parça pinçik olmuş bir tane Apple Watch'um var. Şöyle şunu da gösteri vereyim. Tabii bu biraz olayın abartılmış hali arkadaşlar. Hani bunda çok bir ümidim yok fakat İnternette görmüş olduğum videolar ve benim bunu görmüş olduğum paylaşımdaki örnek doğruysa buradaki o az önce gördüğünüz ufak çatlağın kapanması lazım. Direkt işe ve geçiyorum. İlk olarak bir tane mikrofiber bezle telefon ekranındaki tozu, SPP mı, Tozu, dumanını attırıyorum. Şimdi artık bunu bayağı sildik. Bunda bence tozun tesi bile kalmadı. Şimdi çatlağın olduğu noktaya Görüm, dökülmüyor. Neden dökülmüyor? Çünkü daha henüz açmadım. Acaba bunu böyle ayran gibi çalkalama olayı var mı? Çalkalayanı alın olmaz. Açtık kapağını. Yaralı bölgemize bir damlacık sürdüm. Bir damla da gönlümden koptu. Bir süre böyle haşa da huşudu yapmamız lazım. Şimdi ben o işleme geçiyorum. Şunu da bohça gibi yaptım. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Başta hışır hışır ediyordu. Şu an o hışırış şimdi kesildi. Yaptı mı an yoksa? Yok, yapmadı. Vallahi geçmedi de sanki bir tık geçecek gibi ya. Ben bunu bir abartmak istiyorum. Bir de böyle abartarak deneyeyim. Bu benim telefonunda başına gelmeyen kalmadı ya. Yok. Efsane bastıt oldu. Yani çatlak olarak geçmedi. Ama orada bir doluluk var. Şurada görüyor musunuz? Şu an ben görebiliyorum. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Eski halinden çok bir farkı yok. Yalnız ekrandaki tırtıştılık baya yani ciddi oranda az azaldı mı desem. Ya bir tuhaf ya. Tam şu an karar veremedim ama mesela %65-70 oranda yok ya çözdü mü bunu ya. Yok yok yok yok. Kapama yok. Şöyle görebiliyor musunuz şurayı? Görüyorsunuz görüyorsunuz. Evet şuradaki gördüğünüz zaten hedefimiz buydu. Yani bayağı bir yaptım ettim hiçbir şey olmadı. Şimdi işin abartı kısmı olan saate geçeceğim ama doyamadım. Şimdi bir iddiam var. Bu biraz bunun üstünde kalsın. Gelelim saate. Saatin durumu zaten başta da göstermiştim. Daha vahim arkadaşlar. Yani bu saat delik Değişik oldu. Bunda nasıl bir sonuç alacağız onu bilmiyorum. Sakin ol şampiyon. Biraz fazla oldu. Hadi bakalım. Yok yok. Zaten bunda bildiğiniz şey var ya. CSGO'daki AK47 ile sanki ateş edilmiş. Ama aklınızda olsun arkadaşlar. Hani bu örnekte de zaten görüyorsunuz şu anda. Bu Apple Watch'lar duvara muvara dokunduğu anda çiziliyor ha demedi demedi. Benimki hem bir duvara dokunmuş hem de sanki bir yere düşmüş gibi ama duvara dokunduğunda da çizilmişti. Yok ya bu direkt mütsiz vaka. Bunda hiçbir şey olmaz. Çünkü bunda zaten bildiğiniz yarıklar var şuralarda. O yarıklar sıvıyla dolmasına doldu ama yok. Bu daaaan nine. Bu olmadı. Birazdan camı sökecek yerine. Şimdi bakalım şu itten geçerli olacak mı? Vallahi bunu yaptı bu ha. Ya arkadaşlar hakkını yemekle yememek arasındaki o arafta kalıverdi. Acaba çatlak daha küçük olsa olur muydu? Yo geçti baya. Hakikaten geçti. Yani izi görünüyor da hissiyatı geçti. Ama bunun için gidip de araba cilası almam, buna bir tane ekran koruyucu takarım. O hissiyatı hiç hisset. Nasılım? Biraz üstünde beklettikten sonra da bir daha şöyle deneyelim bakalım. Çatlak şurada hala. Görüyorsunuz değil mi? Ha? Aynen. Yalnız çatlak hissiyatı ciddi anlamda azaldı. Bu anlamda onu söylemem lazım. Ama bana soracak olursanız bu ürün bildiğiniz bir internet efsanesi çıktı. Yani bir işe yaramadı diyebilirim. Fakat daha ufak tefek çatlaklarda veya arabanızın farında böyle bir sıkıntı varsa zaten ürünün iddiası da o, orada kullanabilirsiniz. Fakat görmüş olduğunuz gibi bu polisle telefon çatlağı falan filan kapatılmıyor. Diyorum ve bir internet efsanesini daha yalanladığımız denediğimiz bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz veya kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir web teknolojisi videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.